merhabalar 29 mayıs 2022 tarihinde koç burcunun 3 derecesinde Mars ve Jüpiter kavuşumu yaşanacak. Oldukça önemli bir kavuşum biliyorsunuz. Mars da Jüpiter de henüz koç burcuna giriş yaptı ve o balık enerjilerini artık üzerimizden atmaya başladığımız Haziran ayı itibariyle hız kazanacak bir sürece giriş yapmış bulunmaktayız. Bu kavuşumun etkilerini aktaracağım sizlere. Özellikle yükselen burçlara ilişkinde kısa kısa e, tiyolar veriyor olacağım videonun sonunda. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa çok sevinirim. Aynı zamanda beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Instagram opikusasyoloji hesabından. Evet arkadaşlar 25 Mayıs tarihinde biliyorsunuz ki Mars balık burcundaki transitini tamamlayıp koç burcu geçişine başlamıştı. Ve e, aynı zamanda Jüpiter'in koç burcu geçişi de 11 Mayıs'ta gerçekleşti. Bu esnada özellikle tabii ki Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber hız kazanmaya başlayacağımız şansları ve fırsatları e, aksiyonda kalarak eylemde kalarak elde edeceğimiz bir süreçten bahsedebiliriz. Halihazırda Mars'ın balık burcu transiti harekete geçme noktasında bizde bir isteksizlik, kafa karışıklığı bir halsizlik enerjisi aktive etmişti. Daha çok tasarım ve yaratım aşamasında kalan projelerden bahsedebiliyorduk. Eyleme geçme, harekete geçme, cesaret gösterme noktasında açıkçası Mars'ın balık burcu transiti bizleri biraz zorlamıştı. Ancak Mars'ın yönetici olmuş olduğu koç burcu geçişiyle beraber aksiyon almaya başladığımız, harekete geçmeye başladığımız, cesaret gösterebildiğimiz bir sürecinde içerisindeyiz. Bu etkileşimle beraber tabii Mars'ın hareketli, cesur, savaşçı doğası aynı zamanda Jüpiter'in genişleten, çoğaltan, büyüten halini birleştirdiğimiz zaman... Ee, özellikle kafamıza koyduğumuz e, şeyleri gerçekleştirmek adına büyük bir hız, büyük bir istek ve abartılı tavırlar ve tutumlar içerisinde olabileceğimizi gösteriyor. Burada özellikle sabırsızlık temasının ön plana çıkabileceği, yapacağımız olaylarda bomba etkisi yaratabilecek süreçlerde olabileceğimizi aynı zamanda abartılı hal ve hareketler içerisinde bulunurken e, kısa zamanda birçok şeyi halletmeye çalışacağımız sanki o Mars e, balık enerjisinin acısının çıkarırcasına e, hız kazanacağımız, işlerimizi ve projelerimizi hızlandıracağımız bir süreçten bahsedebiliriz. Tabii ki her etkileşimin aynı zamanda gölge tarafları vardır. Dolayısıyla burada aşırı hızlı davranmak, bazen gözden kaçırılan detayları karşımıza çıkarabileceği gibi, e, işlerimiz aksi gittiğinde, ters gittiğinde veya yavaşladığında agresif tutumlar sergilememize de sebebiyet verebilir. Burada e, özellikle duyumuzu kullanmadan, duygusal davranmadan bir şeyleri sürekli kovalamaya çalışırken, görevlerimizi halletmeye çalışırken e, insanlara empati e, kurabilmeyi, bununla beraber neleri kaçırdığımızı gözden geçirebilmeyi e, engelleyecektir tabii ki. Bir e, tabiri caizse e, savaşçı, bir süper kahraman, e, bir aksiyon veya macera filminin başrolü gibi hissedebiliriz kendimizi. Dediğim gibi burada role fazla girip abartılı tutumlar sergileme ihtimalimiz var. Bununla beraber Mars Jüpiter'in kavuşumu aslında e, yengeç burcundaki Dilit Ceres kavuşumuyla da kare görünüm yapacak. Yani tehlikeli sularda yüzme ihtimalimiz var arkadaşlar. Bizi beslesin diye, bizi menfaat sağlasın diye, bizi güvende hissettirsin diye belki de yanlış yollara girebiliriz, abartılı tepkiler verebiliriz, kırıcı olabiliriz ve yıkım enerjisini aktive edebiliriz gibi de gözüküyor. tabii bu sert açılarda belki de bazen keskin virajlardan dönmemiz gerekebilir, keskin kararlar almamız gerekebilir. Süreç bu şekilde ilerliyor olabilir. Bazen zor deneyimlerle kendi başımıza halledemediğimiz şeyleri zor deneyimlerle hayatımıza çekeriz. Dolayısıyla evet bu sert etkileşimi deneyimlememiz icap edebilir. Tabi bu kavuşumun aynı zamanda Merkür, Kuzey Ay düğümü, Uranüs ve Ay ile de güzel 60 derecelik bir açısı var. Bu da demek oluyor ki Özellikle sahip olduklarımız, ilerlememiz gereken süreç, geçmişte sahip olduğumuzu hatırladığımız konular, değişmemiz, güncellenmemiz, hayatımıza reform getirmemiz gereken alanları da bizlere yaklaştıracak bir etkileşimdir. 60 derecelik açılar daha çok bizim karşımıza çıkarılan fırsatlarda bizim eylem göstermemizin gerekli olduğu açılardır. Yani bir şeyler bize sunulur. Ancak bunu gidip almak tamamen özgür iradeye bağlıdır. Dolayısıyla duygularımızda bir nebze olsun kontrol altına alabileceğimiz, kendi varmamız gereken yolun sonuna doğru giderken aslında geçmiş tecrübelerimizi yanımıza alarak bir şeyleri hızla değiştirmeye karar verdiğimiz ve belki de sürecin ve zamanın hızlı akmaya başladığı bir dönemden geçiyor olacağız bu kavuşumla beraber. Peki bu kavuşum burçlara ne gibi etkiler getirecek yükselen burçlara göre bu kavuşumun etkilerini de sizlerle birlikte kısaca değerlendirelim sevgili koç burçları bu kavuşum özellikle kendinizle alakalı hızlı değişimler içerisinde olacağınızı gösteriyor daha çok harekete geçmeye karar verebilir. Her zamankinden daha cüretkar olabilirsiniz. Aslında kendi yapınıza ve kimyanıza dönmeye başladığınız artık elinize geçen şans ve fırsatları çok da daha talihe bırakmak istemediğiniz bir süreci işaret etmekte. Aile içerisinde zorlandığınız bir takım durumlar olsa da artık bireysel isteklerinizin ön plana çıkacağını söyleyebilirim. Sevgili boğalar, 12. evde yaşanacak olan bu kavuşum içinizde dışarıya kıtmak istediğiniz büyük bir cesaret, büyük bir öfke, büyük bir girişim arzusu olduğunu gösteriyor. Öyle büyük planlarınız var ki, öyle büyük hayalleriniz var ki artık içinize sığmıyor ve taşıyor tabiri caizse. Dolayısıyla bunları bilhassa ruhsal alanda gerçekleştirerek sonrasında eylemsel enerjiye dönüştürmek adına bir takım fırsatlar kovalayacağınız. Sizin arkanızdan işler çeviren kimseler varsa şayet bunlarla da yüzleşeceğiniz, savaşmaktan da geri durmayacağınız bir süreci işaret etmekte. Sevgili ikizler, burçları 11. evde yaşanacak olan bu kavuşum özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı zirveye oynadığınız alanlarda Artık aksiyon almaya başladığınızı gösteriyor. Kariyerinizde yükselmek mi istiyorsunuz? Daha çok kazanmak mı istiyorsunuz? O çocukluk hayallerinizi gerçekleştirmek mi istiyorsunuz? Bu konuda hızlanıyorsunuz. Sınır tanımıyorsunuz. Belki birkaç arkadaşınızın motivasyonu ve cesaretiyle beraber Artık şartları sonuna kadar zorluyorsunuz sevgili ikizler burçları. Bu aynı zamanda sosyal çevrenizde, topluluklarda çekeceğiniz dikkati, inisiyatif alacağınızı, gruplara liderlik edeceğiniz de gösteriyor olabilir. Sevgili yengeçler, haritanızın tepesinde kavuşan Mars Jüpiter özellikle zirveye oynadığınızı ve bu konuda otorite figürleriyle çatışmaktan çekinmeyeceğinizi gösteriyor. Kariyeriniz, geleceğinize dair e, artık ne gibi planlarınız, programlarınız varsa bunlarla alakalı savaşmak, rekabete girmek, ön plana çıkmak, cesaret göstermek adına bir takım e, gelişmeler olacaktır. Hızla e, merdivenin basamaklarını yükselmek isteyeceksiniz çünkü uzun zamandır bunu hak ettiğinizi düşünüyorsunuz sevgili yengeç burçları. Sevgili aslanlar bu kavuşum 9. evinizde etkili olacak fikirlerinizi savunma noktasında görüşlerinizi hayat görüşünüzü dünya görüşünüzü ortaya koyma noktasında artık geri durmayacağınız yüksek sesle bağıracağınız bir süreci işaret ediyor olabilir. Özellikle sosyal medya platformlarından abartılı tepkiler ve reaksiyonlar verebilirsiniz temkinli olmakta fayda olacaktır. Uluslararası işler, hukuksal projeler, yurtdışı bağlantılı konular, belki seyahatler ve eğitimler alanında artık harekete geçeceğiniz hayallerinizi gerçekleştirme noktasında aramış olduğunuz hak ve adaleti belki de sistem sağlamıyorsa kendi adaletinizi kendiniz sağlamak adına bazı eylemlerde bulunabilirsiniz sevgili aslan burçları. Sevgili Başaklar, mars jüpiter kavuşumu 8. evinizde etkili. Özellikle borçlanma ile alakalı gündemlerde temkinli olmanız gerekiyor. Çok hızlı para çıkışları olabilir. Bütçenizi çok sağlam bir şekilde kontrol altına almanız gerekiyor. Bununla beraber ruhsal anlamda çözümleyemediğiniz, işin içinden çıkamadığınız, kendinizi atıl hissettiğiniz ve cesarete gelemediğiniz konularla ilintili olarak belki de çevrenizin desteğini alabilirsiniz ve kendinize kızarak, kendinize sorgulayarak gizli ve saklı kalmış konuları artık ön plana çıkarmak ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Sevgili Başak Burçları ortaklı girişimlere dair de hızlı gelişmeler söz konusu olacaktır. Sevgili teraziler Mars ve Jüpiter 7. evinizde kavuşuyor. Partneriniz, ortağınız, muhatabınızla alakalı çok önemli ekstrem gelişmeler var. Zaman zaman tartışmalar, agresif enerjiler, kopuş noktasına gelmeler zaman zaman yükselin, yükselilerek özellikle ilişkinin belli bir motivasyon sağlaması gibi gündemler söz konusu olabilir. Yeni ortaklıklar, yeni birlikteliklere merhaba diyebileceğiniz gibi mevcuttaki ortaklıkların da tekrar tekrar gözden geçirileceği bu bağlantıda bir gelecek olup olmadığının çok fazla masaya yatırılacağı bir süreçten geçiyor olacaksınız. Sevgili akrepler, koç burcunda yaşanacak olan bu kavuşum 6. evinizde etkili. İş hayatınızla alakalı çok fazla aktif olmaya başladığınız fırsatları kovalamak için artık harekete geçtiğiniz bir süreç olacaktır. Burada birlikte çalıştığınız kişilerle zaman zaman agresif enerjilerde bulunabileceğiniz gibi, aynı zamanda sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreçten de geçiyor olacaksınız. Sevgili yay burçları, koç burcunda meydana gelecek olan bu kavuşum 5. evinizde etkili. Çok heveslisiniz, çok tutkulusunuz, büyük arzularınız ve istekleriniz var. Aşk hayatınızda ciddi bir bolluk enerjisi olabilir. Kısa süreli flörtlere çok fazla takılabilirsiniz. Cinsel enerjinizin artacağı, artık o riski alarak, o şansı elde etmek için içinizin yanıp kavrulacağı bir süreçten geçiyor olacaksınız sevgili yay burçları. Evet sevgili oğlaklar, Mars-Jüpiter kavuşumu dördüncü evinizde. Aileniz, eviniz, yuvanızla alakalı Sarsıcı gelişmeler olabilir. E, ev içerisinde, hane içerisinde abartılı söylemler, tartışmalar, kavgalar, kıyametler kopabilir. Birçoğunuz için taşınma yer değişikliği, e, aile büyükleriyle alakalı önemli gündemlerde söz konusu olabilir. Sevgili kova burçları, koç burcunda meydana gelecek olan bu kavuşum 3. evinizde, özellikle yakın çevre ilişkilerinizde hızlı gelişmeler var, çok fazla hareket halinde olduğunuz, çok fazla insanla diyalogda olduğunuz, özellikle trafikte ve iletişim kurarken e, hızlı ve aceleci hareket etmekte biraz temkinli e, durmanızın gerekli olduğu, aceleden ve hızdan e, sonrasında zararlar e, çıkabileceği ihtimalini göz, al, göz önüne alarak, Hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Bazı anlaşmalar, bazı sözler çok fazla gündeme gelebilir. Bu süreçte hızlı hareket etmek isteyip bütün fırsatları yakalama dörtüsü içerisinde olacaksınız. Sevgili balıklar, koç burcunda meydana gelen bu kavuşum ikinci evinizde etkili. Para, para, para diyorum. Çok ciddi bir para akış olabilir. Büyük bolluk getirecek yeni bir gelir kapısı elde edebilirsiniz veya bir fikir ortaya çıkartabilirsiniz. Burada ee, bu kazançlar hangi oranda artıyorsa aynı oranda giderler de söz konusu olabilir giderler konusunda lütfen temkinli olun. Kendinizi artık o eski balık halinizden çıkartıp cesur bir savaşçı olarak ön plana çıkarmak için gerekli motivasyona sahip olacaksınız sevgili balıklar. Evet bu kavuşuma dair e, hızlı, pratik, hap bilgiler vermeye çalıştım sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastoloji hesabı veya opikusastoloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler.